Biz hoş bulduk. Canınız. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zaman ayırdınız. Ben bir aydır diyorum ki hocam hadi yayına çıkalım. Olmaz gülay. Yoğunluk var. Kısmet. Bugündür. Kısmet bugüneymiş. Tabii sağlığın şakası yok hocam. Sağlık en önemli bizim yaşam kalitemizi olmazsa olmazlar arasında olduğu için. Size mutlaka şikayetlerin özellikle yaz kış diye mevsim ayırmıyorum ama. Konu başlığı sorulama olduğu için horlama ile ilgili çok sık şikayetler mutlaka geliyordur. Hı. Öncesinde horlama nedir diye soralım. Sonrasında da neden olur sorusunun cevabını dinleyelim. Horlama e, uyku sırasında sessiz nefes almamızdır. Evet. Bu e, e, nefes yemek doğrusu, yani nefes boğul sisteminde gece uyku sırasında gevşemeler olmakta. Bu da o sesle birlikte, o da titreşim olmakta. O test, e, titreşimler sonucunda horlama meydana gelmektedir. Toplumda bunu yapıştan araştırmalara göre yetişkinlerin %45'i aralıklarla olmakta, %25'i sürekli olarak horlama şikayeti bulunmaktadır. Horlama genellikle şahsın kendi ait değil de partnerin eşin problemi olarak toplumuza başvurmaktadır derdiler. Yani. Zaten ben horluyorum diye kişi gelmez değil mi hocam? Ya, Öyle diyor o, eşim ya da... <gülüyor> ağır horlayanlar hariç yani kendileri değil açık, mi? kendi yüksek perdede, yüksek tiz seslerde olanlar. Bir de horlamanın, iki tip horlama var dedim. Sadece basit horlama dedim, sadece horlamanın olduğu. Bir de nefesin durmasıyla birlikte olan apneli dedim olan kişilerdi. Bunlar da Evet. bu apneli sonucu kişi birden... Nefessiz kalmakta. Nefes kalmaz sonrasında birden uy ilgilerek uyanmakta. Bu kişi o on sebebiyle kendisi uyanmaktadır yani. Peki horlama bir hastalık mıdır? Bunu soralım. Ya da ne zaman hastalık e, olduğunu düşünmemiz yani, gerekiyor? Horlama eskiden daha önce son yapılan çalışmalardan öncesine kadar genelde basit bir sorun olarak gözaltı edilmektedir. Ama yapılan son çalışmalarda bu horlayan kişilerin e, gece uyku sırasındaki bu sorun çabaları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 Dil, e, ayakta durmaz sağlam. Ama uyku halinde bu kas yapılarımız gevşemektedir. Evet. Gevşeme sonrası e, özellikle sırt üstü yatmada çene kaslarımız geriye kaçmakta. Çenemiz ile geriye evet. kaçmakta. Bademcikler, yumuşak damak, e, küçük dilimiz gevşeyip sarkmakta ve bunun sonucu da nefes darlı o bölgedeki yumuşak doku bölgesinde darlık meydana gelmektedir. Evet. Bu darlama, e, nefes almadaki negatif basınçta da bunlar değişmek Ve bunun sonucu da horlama meydana gelmektedir. Bu horlamada en çok Kimlerde görüyor diye sorarsınız. Kimlerde? Sorarsan, evet, hanımlar mı, beyler mi daha çok e, biskayeti karşılıyor. E, erkeklerde daha ne dersik daha görülüyor? Çünkü erkek tiplerde, erkeklerde e, kilo alımı daha çok boyun ve göbek çevresinde olmaktadır. Bayanlarda ise hem hormonların sebebi, hem orada kas dolayı genelde basen bölgesi ve kalça bölgesinde yağ bitirmektedir. Ama bayanlarda e, menopozdan sonra hormonların değişikmesi sonucu bu hormon e, külah alımı bu bölgeye kaymakta ve horlama menopozeksora kadın erkeklerle aynısı yüzde şey, oranda görülmektedir. Yani. Şimdi bazen e, videolarda haberlerde takip ediyoruz. Gerçekten e, bir anda ne oluyor deyip e, uyarı yapıyor eşler birbirine ve Karşı tarafta diye uyandırıyorsun diye evet. tepki verebiliyor. Evet. Sıkıntılı bir durum değil mi? E, Tabi yani, yani yani sadece sosyal en yani, büyük insan bir yolculuk yapamıyor. Bir otobüste veya şeyde uykuya kalksa etraflıklar rahatsız oluyor. Bir, yol, e, bir yere tatil gitse iş kesinlikle gitmiş olsa kimse oradaki kişiyle kalmak istemiyor. Hatta öyle oluyor ki yanlış kattaki <gülüyor> kişi oluyor diye alkolü <gülüyor> şikayet ediyor yani. geliyor, mi Hatta böyle e, internet haberleri, ve haberlerde okuduğumuz kadarıyla da yani mesela Hastane Rusyalı hastanesinde bir akıl hastası, diğer hastayı öldürüldü. Yine bir otobüste bir başka yolcu, diğer yolcu yine bıçakladı. Sadece olmaması bile insanların yani sosyal bir sıkıntı meydana getirmeyi oluşturmakta duruyor. Yani Kişiyi çok rahatsız ediyor o zaman ee, karşı tarafı karşı, tarafı. karşı tarafı. Peki. E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 Ta, e, solunum ya bölgeler kadar, hepsini bakmamız gerekiyor. Burun ucundan başlayarak e, ses tellerine kadar olan bölgede titre, e, darlık yapan, titreşim yapan, e, solunum sıkıntısı gibi bölgelerin tespinine bakıyoruz. Bunlar neler olabiliyor? İşte bunun ucundan başlarsak işte burundaki deviyasyon ve burun içindeki tip düşüklüğü diye burun uçluğu. Ondan sonra yarın kanatlardan zayıflamış çökmesi alar dediğimiz durum. Bunun içindeki deviyasyonlar Ondan sonra burun eti dediğimiz konka hipertrofileri. Ayrıca yine ayrı e, nazar polip dediğimiz burundaki alerjiye bağlı oluşan yabancı yeni ortaya çıkan etler. Ondan sonra alerjik duruma bağlı burun içindeki ödemler. Onun haricinde sinüzit enfeksiyonlar arkaya geçtiğimiz bölge arkaya geçtiğimizde bunun arka tarafına geniz geniş dediğimiz o bölge olarak aşağı ondan aşağı indiğimizde bademciklerin iri olması, yumuşak zaman sarkık olması, küçük dilin sarkık ve gevşek büyük olması, bu kişilerde dil hipertrofik, dilin çok büyük olduğu, ağız içine sığmadığı. Ondan sonra yine dil kökündeki yine leph buz denilen kardeşlerinin büyük olduğunu görüyoruz ve bunlara göre de tespit ettiğimiz arızalara ve problemlere göre de hastaları tedavisini planlıyoruz.